On the beat her gece uçuyorum gökyüzüne Yine kalabalık ruhum yine Değil planlarım hayatta ama Dirinirim senin gözlerine Her şey zor gelirken bana Neden ruhum yaşamak ister hala inan kalbin savunmasız bir hayvan Tamam bakma arkana sakın İki güzel altın kafam durmadan karışır İnan tüm insanlar satışır Tavrım net bu gece gökyüzündeyiz adamım Fark etmez bana sokak hiç affetmem Her gün kahveler doğu etraf hiç fark etmez Dert etmem lazım değil lüksür dert Ama bırakmaz peşimi onlar gerçek Kaybettim kendine olmak artık Zor, sahte vaatlere inan karnım top Her şey yalan, her yüz kahve, herkes hayal, soğuk ve lanet. Gelir gider an, sanki tüm dünya yalan Olurum düşmem, bak kimseye yanaşamaz Kayboldum, inan bu kadar dayanamam Her an bir sorun var, içimden koparamam Bu kadar yeter, kimse olmasın yanımda Ne yaptın sen belli değil, bak beynimde travmayı Kapadım ağzımı, artık konuşmam bak Kendinle çeliş dur, dönüp arkama bakmam